36 sayısının asal çarpanlarını bulmamız istenmiş. Çok güzel. Hemen çalışma kağıdımızı açalım ve bildiğimiz en küçük asal sayı ile başlayalım. Yani 2 ile. 36 sayısı 2'ye kalansız olarak bölünebilir mi? Tabii ki bölünebilir. 36'yı 2 çarpı 18 olarak yazabiliriz değil mi? Şimdi 36'yı asal bir sayıyla bileşik bir sayının çarpımı olarak yazdık. 18 bileşik bir sayı çünkü 1 ve 18 dışında bölenleri de var. Şimdi de 18'in asal çarpanlarını bulalım. Bu sayı 2 ile bölünebilir mi? Bu da bölünür. 18'i de 2 çarpı 9 olarak yazabiliriz. Şimdi de 9'a bakalım. 9'un asal çarpanlarını bulalım. 9, 2 ile bölünemiyor ama 3 ile bölünebilir. 9'u 3 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Yani 36 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 olarak yazılabilir. 36 sayısının asal çarpanları bunlar. Şimdi bu cevabı sistemde bir kontrol edelim. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Cevabın doğru olup olmadığını siz de kontrol edebilirsiniz. Çok basit, asal çarpanları birbiriyle çarptığınızda, 36 sayısına ulaşıyor olmalısınız. Kontrol edelim, cevap doğru. Evet, bir örnek daha yapalım. 30 sayısının asal çarpanları nelerdir? Hemen çalışma kağıdımıza geri dönelim. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. 30 sayısı, ne dedik? 2 ile bölünebilir. En küçük asal sayı ile başladık. Bu sayıyı 2 çarpı 15 olarak yazdık. 15, 2 ile bölünemez ama 3 ile bölünebilir. Bu sayıyı 3 çarpı 5 olarak yazabiliriz değil mi? Hem 3 hem de 5 asal sayılar olduğu için işimiz burada bitti. 30 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazılabilir. 30'un asal çarpanlarında bir sisteme girelim. 2 çarpı 3 çarpı 5 Doğru cevap. Bunlardan bir örnek daha yapalım. Bu sefer 73 sayısını asal çarpanlarına ayırmamız isteniyor. 73 ilginç bir sayı. Bu sayı 2 ile bölemeyiz. 3'ü denesek 72 olsaydı 3 ile bölünebilirdi ama 73 olduğuna göre 3 ile bölünemez. 4 ile bölünebilir mi? 73 bir tek sayı olduğu için 4 ile de bölünemez. Bu sayı 0 veya 5 ile bitmediği için 5'e de bölünemez. 73, 7'ye de kalansız olarak bölünmez. 70 bölünür ama 3'ü 7'ye kalansız olarak bölemeyiz. 73'ü 11'e de bölemeyiz. 11'e bölünebilmesi için 66 veya 77 olması gerekir. Bu sayıyı kalansız olarak bölen bir sayı bulmakta zorlandık değil mi? Dolayısıyla bu sayının asal sayı olduğunu düşünüyorum. 73 bir asal sayıdır. Asal bölenleri sadece 73 ve 1'dir. Cevabı sisteme girip kontrol edelim. Sadece 73 yazıyorum. Biri niye mi yazmadım? Hatırlayalım. Asal sayı olabilmesi için 2 tane asal çarpanı olması gerekiyor. Sayının kendisi ve 1. Birin sadece bir tane asal çarpanı olduğu için 1 asal bir sayı değil asal sayı olması için iki tane farklı çarpanı olması gerekiyor. Buraya sadece asal sayıları yazıyoruz. 73 dedik. Cevabımızı kontrol edelim ve doğru.